İkinci seviye toplama sunumuna hoş geldiniz. Evet, birkaç soruyla başlayalım ve umarım, umarım ilerledikçe bu tip soruları nasıl çözeceğinizi iyice anlayacaksınız. Diyelim ki, 11 ile 4'ü toplayacağım. Evet, evet. Hemen diyebilirsiniz ki, bir saniye ben henüz iki haneli rakamların nasıl toplanacağını bilmiyorum ki. Evet, peki, merak etmeyin. Bunu yapmanın birkaç farklı yolu var. Öncelikle hepinizin bildiği tek basamaklı rakamların toplanmasını göstereceğim. Evet, sonra da elde var denilen yöntemle bu tarz soruları çözebileceksiniz. Sonra bu tarz problemlerin nasıl çözülebileceğini görselleştirerek kafanızda canlandırmanızı sağlamaya çalışacağım. Evet, bu tip sorularda neler yapabiliriz? Bakalım. Öncelikle 11'in en sağındaki basamağına bakalım. En sağdaki basamak. Yani buraya birler basamağı diyoruz değil mi? Birler. Evet, küçük r'leri söyleyemezdim. Hala da zor söylüyorum. Çünkü burası birler basamağı. Evet, burası da onlar basamağı. Evet. Galiba kafanızı biraz karıştırdım ama neyse birazdan her şey çok daha kolaylaşacak. Neyse birler basamağına bakıyoruz. Burada ne var? 1 var. Bunu alıp altındaki rakamla topluyoruz. Yani 1 artı 4 eşittir 5. Evet, bunu biliyordunuz zaten, değil mi? Biliyordunuz. 1 artı 4 eşittir 5. Burada yapacağım sadece bu kadar. Sadece bunu buradaki 4 ile topladım, 5 çıktı. Evet, şimdi buraya geçelim. Buradaki 1'in altında artı işaretinden başka hiçbir şey yok. Artı işareti de bir rakam değil. Buradaki 1 artı hiçbir şey demek. Yani 1 artı hiçbir şey eşittir 1. Bu 1'i de buraya yazıyoruz. Evet, ve sonuç 11 artı 4 eşittir 15 çıkıyor. Evet. Görüyorsunuz, bu iş, bu, bu sistem işliyor, bu işe yarıyor. Güzel. Bunu iyice yerleştirmek için şimdi farklı yöntemlerle de deneyelim. Evet. Eğer 11 tane topum varsa, süper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane top. Evet, 11 11 oldu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, tamamdır. Şimdi galiba susam sokağındaki gibi saymayı deneyeyim. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, çok kötü oluyor. Boş verin. Sonuçta 11 tane var. Evet. Neyse daha saat geç oldu herhalde, ben de saçmalamaya başladım. Peki, 11 tane top var ve buna 4 ekleyeceğiz, evet. 1, 2, 3, 4, evet. Şimdi tek yapmamız gereken, burada toplamda kaç tane daire ya da top, bunlar top, özür diliyorum. Evet, top var, onu saymak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 on iki, on üç, on dört, on beş tane topumuz var, Yihu, 15 On beş, ama bunu her soruda yapmamanızı öneriyorum, çünkü çok vakit alıyor görüyorsunuz, evet. Ama yine de, eğer kafanız karışacak olursa, uzun yoldan gitmek, hata yapmaktan daha iyidir. Şimdi biraz daha farklı bir yoldan düşünelim bunu, evet. Çünkü bence farklı görsel yaklaşımlar farklı insanlara farklı şekillerde çekici gelebilir. Evet, şimdi bir sayı doğrusu çizelim. Evet, daha önce bir sayı doğrusu gördünüz mü bilmiyorum ama şimdi bir tane göreceksiniz. Bunun için tek yaptığım üzerinde tüm sayıların sırayla yazdığı bir çizgi, evet bir doğru çizmek. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, çok küçük yazdım çünkü 15'e kadar gideceğim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sıkıldım. 15, 16, 17, 18 ve böylece devam ediyor. Evet, tamam. Bu oklar sayıların her iki yönde de devam ettiği manasına geliyor, anlamına geliyor. Evet, bunun için biraz erken biliyorum ama aslında bu sayılar 0'ın altında da devam ediyor. Bunu biraz düşünün, neyse. Neyse, sıfırın altındaki sayıları zora düşünürsünüz. Bir sorumuza geri dönelim. İlk sayımız 11. 11, 11, 11, 11'i işaretleyelim. Bakalım sayı çizgisinde 11 neredeymiş? Evet. 11 burada değil mi? Tam burada. Buna 4 ekleyeceğiz. Eklemek derken, 11'i 4 basamak yükselteceğiz. Yükseltmek demek de sayı çizgisinde yukarı doğru gitmek demek, değil mi? de sayı ekseninde sağa doğru gitmekte o da olur. Çünkü sayılar sağa doğru gittikçe büyüyorlar. Evet. 1 2 3 4 ve 15'e geldik. Tekrar ediyorum bu uzun yol. Ama eğer kafanız karışırsa ya da 1 artı 4'ün kaç olduğunu unutursanız, unutacağınızı sanmıyorum, unmuyorum ama o zaman bu yolu kullanabilirsiniz. Evet. Evet, şimdi biraz daha zor sorular deneyelim. Evet, 28 artı 7'yi deneyelim. Tamam, açıkçası bugün bile 8 artı 7'de kafam karışabiliyor. Evet, bu yaşa geldim hala 8 artı 7'yi toplarken bazen şaşırıyorum. Neyse, eğer cevabı biliyorsanız bu sorunun nasıl çözüleceğini de biliyorsunuz demektir. Sadece cevap her neyse buraya yazın, olsun bitsin. Ama biz şimdi bunu sayı doğrusunda yapalım. Çünkü, basit toplama alıştırmaları yapmak, bu noktada, bu aşamada daha garanti olur. Yani, bunu yine sayı çizgisiyle yapabiliriz. 8 artı 7. Bu sefer 0'dan başlamayacağım, merak etmeyin. Bu sefer mesela 5'ten başlayacağım. Çünkü, biliyorsunuz, devam ederseniz 0'a ulaşırsınız zaten. Gerek yok. Bakalım, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve böyle devam ediyor. Evet, böyle 100'e kadar, 1000'e, milyona, milyara, trilyona kadar gider. Evet, bunlar neydi? Sonra öğreneceğiz. Evet, peki ne yapıyoruz şimdi? 8'den başlıyoruz. Çünkü sorulan 8 artı 7. 8 artı 7 kaç eder? Onu bulmak istiyoruz. Evet, yani 8'den başlayacağız. Ve 8'e 7 ekliyoruz. Evet, kalemimizin rengini değiştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane gittik. Ve yine 15 çıktı. Evet, yani 8 artı 7 eşittir 15. Evet, çok bağırdım kusura bakmayın. Çok heyecanlandım o yüzden. Evet, alıştırma yaptıkça sanırım 8 artı 7'nin 15 olduğunu, 6 artı 7'nin 13 olduğunu ya da bunun gibi sonuçları ezberlemeye başlayacaksınız. Ve benim biraz önce heyecanlandığım kadar heyecanlanmayacaksınız, evet. Ama geçici olarak sayı çizgisini kullanmanın hiçbir zararı yok, evet. Çünkü işlemi görselleştiriyorsunuz. Ayrıca bunu dairelerle de yapabilirsiniz. Neyse, artık 8 artı 7'nin 15 yaptığını biliyoruz. Şimdi öğreneceğimiz yeni bir şey. 15 rakamının hepsini buraya yazmayacaksınız. Sadece 5'i buraya yazacağız. Bu 1'i de, 1'i de, elde var 1, elde var 1 diyerek ayıracaksınız ve buraya koyacaksınız. Sanırım sonraki sunumlarda bunun niye işe yaradığını açıklayacağım ama belki de bunu zaten içten içe biliyorsunuz. Çünkü 1 onlar basamağında. Burası da onlar basamağı. Neyse, kafanızı karıştırmak istemiyorum. Elde var 1. Şimdi elde 1 var. Şimdi bunu 2'ye ekleyeceğiz. Evet. Ve sonuç 35 oldu. Doğru mu? Çünkü 1 artı 2 eşittir 3. Değil mi? İşte yaptınız. 35. 28 artı 7 gerçekten 35 eder mi acaba? diye sorabilirsiniz. Bunun sağlamasını yapmak için sevdiğim birkaç yol var. 8 artı 7'nin 15 olduğunu biliyoruz, değil mi? Bilmiyorum büyük sayılarla aranız nasıl ama 8 artı 7, evet şimdi şu örneğe bakalım, 8 artı 7 eşittir 15. 18 artı 7, büyük ihtimalle, şimdi diyeceksiniz ki, 18'i de nereden çıkarttın? Evet, ama bana güvenin, sakin, sakin. 18 artı 7 ne edecek? Eşittir 25. 28 artı 7 eşittir 35, ki bu da az önce bulduğumuz sonuç. Buradan devam da edebilirsiniz, değil mi? 38 artı 7 eşittir 45. Burada bir mantık var. Oturup bir süre bununla ilgili düşünebilirsiniz. Hatta isterseniz videoyu durdurun. Eğer hala bana inanmıyorsanız bir başka yol göstereyim. Şimdi 28'e 1 eklersek 29 olur. 2 eklersem, 30 olur. 3 eklersem, 31 olur. 4 eklersem, 32. 5 eklersem, 33. 6 eklersem, 34. Ve 7 eklersem, yine 35'e ulaşmış olurum. Bir tane daha eklersem, sayı biraz daha büyümüş olur. Birkaç soru daha çözelim. Burada biraz daha hızlı olalım bu sefer. Evet, çünkü burada ne yaptığımı anlamaya başlamışsınızdır diye ümid ediyorum. Evet, zor bir tane yapalım. Mesela 99 artı 9. Evet. 9 artı 9 kaç eder? Eğer bilmiyorsanız hemen sayı çizgisiyle ya da daireler çizerek de yapabilirsiniz. Evet, Ve biliyorsunuz bu çok güzel bir yol. Çünkü bir süre sonra cevabı zaten biliyor olacaksınız. Evet. 9 artı 9 eşittir 18. Evet, 8'i buraya yazıyoruz ve elde var 1 diyoruz. Şimdi 1 artı 9'un kaç olduğunu biliyorsunuz. 1 artı 9 eşittir 10. Şimdi elimizdeki 1'i koyacak bir yer yok. Bu yüzden tüm sayıyı buraya yazacaksınız. Yani, 99 artı 9 eşittir 108. Güzel. Bir tane daha yapalım. Diyelim ki 56 ile 6 artı 7. Evet. 6 artı 7 kaç eder? 6 artı 7 13 eder, değil mi? Eğer kafanız karışıyorsa yöntemleri biliyorsunuz. Evet. 1 ile 5'i toplamamız gerekiyor. 1 artı 5 eşittir 6. Evet. 63. Evet. Kendi kendinize de artık bu tip sorular yaratabilirsiniz. Ayrıca bu sunumda neler yaptığımızı anladıysanız, artık ikinci seviye toplama sorularına Hazırsınız demektir. Hepinize iyi eğlenceler.